Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte Huawei MatePad T8 tablet bilgisayar incelemesi yapıyoruz. Ürünle ilgili merak ettiğiniz her şey bu videoda. Hep beraber izleyelim. Gibi son dönemde Huawei kendi ekosistemini geliştirecek cihazlar üretimine hız vermiş durumda. Marka bugüne kadar aslında MatePad olarak bilinen tablet ailesini birçok yeni model çıkarmıştı. Ama son dönemde söylediğim gibi bu yeni modellerin sayısı da hızlı bir şekilde arttı. Biliyorsunuz biz daha önce Huawei MatePad Pro'yu ki kendisi klavye ve kalemden oluşan özel bir aksesuar setiyle beraber gelen bir üründü. İncelemiştik. Bu videosunu merak ediyorsunuz. Hemen şimdi yukarıdan linkini çıkartacağım. Oradan da görebilirsiniz arkadaşlar. MatePad T8 ise ailenin böyle hani küçük sayılabilecek, giriş seviyesi sayılabilecek bir tablet bilgisayar modeli. Her zaman yaptığım gibi ben bir dış görünümü başlamak istiyorum arkadaşlar. MatePad T8 isminden de anlaşılacağı üzere 8 inçlik bir tablet. Tabletin ön yüzünde baktığımızda sağ tarafa biraz daha yakın ama tam ortada olmayan veya çok da sağda köşede de olmayan bir kamerası bizi karşılıyor üst kısımda. Üst kısımdaki ve alt kısımdaki çerçeve kalınlığı büyük, öyle söyleyeyim. Yanlarda da epey bir çerçeve kalınlığı var. Yani çok ince bir çerçeve kalınlığı yok ama yandakilerin biraz daha ince olduğunu söyleyebilirim. Herhangi bir fiziksel tuşumuz zaten yok artık bu tabletlerde biliyorsunuz. Önden sağ tarafa baktığımızda ses açma kapama tuşu ve power tuşunu görüyoruz. Sol tarafa çevirdiğimizde ise bellek kartı yuvasını burada görüyoruz. Micro SD bellek kartı takılabiliyor. Üst kısımda kulaklık çıkışımız var. 3.5 milimetrelik hoparlör çıkış delikleri ızgarası bulunuyor. Alt kısma çevirdiğimizde ise sağ tarafa konumlandırılmış bir USB bağlantı yuvası var ki burası da mikro USB bu arada yani eski nesil bir USB bağlantısı kullanılmış. Cihazın arka tarafını çevirdiğimizde ise Huawei yazısı üst orta kısımda yer alıyor. Hemen sol üst köşede ise bir kamera yuvamız mevcut. Bunun dışında led lamba vesaire bu üründe bulunmuyor arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Bu tasarım özelliklerinden sonra şimdi gelin Huawei MatePad T8'in teknik fonksiyonlarına bir bakalım. Tablet bilgisayarımız 8 inçlik IPS 1280x800 piksellik bir ekranla geliyor arkadaşlar. Bu ekranın 189 PPI değerine sahip olduğunu belirteyim. MediaTek'in MT8768 işlemcisi kullanılmış. 2 GB RAM, 32 GB depolama, Android 10 işletim sistemi gibi özelliklerinin olduğunu söyleyeyim. Arayüz olarak MIUI 10.0.1 arayüzü bizleri karşılıyor. Kamera tarafında ise ana kameramız yani arka kamera 5 megapiksel iken ön kamera 2 megapiksel çözünürlük sunuyor. Ana kameranın video çözünürlüğü ise Full HD 30 fps. Anladığımız üzere bu üründe arkadaşlar Google servisleri bulunmuyor. Son dönemde Huawei'nin çıkardığı birçok telefonda da bulunmuyordu. Tablette de aynı şekilde benzer bir durum söz konusu. MatePad T8 de AppGallery ekosistemiyle bizleri karşılıyor. Google servislerini kullanmak zorundaysanız ya da böyle bir beklentiniz varsa bu üründe bulunmadığını belirtelim. Wi-Fi 802.11 ABGNAC, Bluetooth 5.0, 5100 mAh'lik pil, 310 gram bir ağırlığımızın olduğunu belirtelim. Son olarak teknik özelliklerdeki son taraf ise cihazın fiyatı yaklaşık olarak 1000 TL olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi gelelim Huawei MatePad 8in bize sunduğu kullanım deneyimine. Aslında bildiğimiz standart bir Android tablet bizleri karşılıyor. Az önce teknik özelliklerde söyledim ama altına bir kez daha çizmekte fayda var. Bu üründe Google servisleri bulunmuyor. Yani YouTube gibi işte ne da demeyeyim haritalar gibi uygulamaları doğrudan doğruya kullanamıyorsunuz. Elbette YouTube'u tarayıcı üzerinden kullanmanız mümkün. Bunu yapabiliyorsunuz. Ya da farklı alternatifler ki biz daha önce mesela biliyorsunuz YouTube Vansit isimli bir uygulamayı İncelemiştik. Onu da yukarıdan size linkini atayım. Mesela onu yüklediğiniz zaman da YouTube'u kullanmış olabiliyorsunuz. Bunun dışında AppGalor ekosistemiyle ilgili biz çok fazla video çektik arkadaşlar. Huawei P40 için çektik, P40 Pro için çektik. E, MatePad'de de anlattık aslında. Bu ürünle de aynı durum söz konusu. Eğer çok özel bir uygulamaya ihtiyacınız varsa Huawei AppGalor ekosisteminde olan elbette bu ürün sizin o ihtiyacınızı karşılamayacaktır. Ama genel olarak baktığımızda günlük ihtiyaçların tamamını karşılayacak birçok uygulamayı bu cihazda yani AppGallery ekosisteminde bulabiliyorsunuz. Ayrıca Phone Clone, more apps ya da APK Pure gibi alternatif uygulama ya da çözümlerle de uygulama seçeneklerini arttırmış oluyorsunuz arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Kullanım deneyimi olarak aslında standart Android deneyimi sunduğunu söylemiştim. Ve bize kullanım olarak da herhangi bir zorluğu yok bir çocuk köşesi var. Standart olarak bu tip tabletlerde oluyor biliyorsunuz. Buraya bir şifre atıyorsunuz ve çocuğunuz orada oyunlar oynuyor, çizimler yapabilir ve onun dışına çıkamıyor o şifreyi girmeden. Bu da güzel bir özellik ki iPad Pro'da da vardı bu özellik. Bu ürüne de gelmiş durumda. Peki performans tarafında ne gibi şeyler sunuyor bize? Biz tabii sentetik testler yaptık bu ürünle ilgili. PC Mark testini soktuk. Her zaman olduğu gibi PC markta ürün 4955 puan aldı arkadaşlar. Fena bir rakam değil. E, kullanılan işlemci RAM ve işte diğer özelliklere baktığımızda da fena bir rakam olmadığını söyleyebiliriz. tabii ki üst düzey bir işlemci değil bu kullanılan. RAM'i 2 GB gibi nispeten düşük değerli bir RAM olduğu için de hani performans anlamında böyle üst düzey bir performans beklememeniz gerekiyor ama Kullanım sırasında takılma, bileyim, donma vesaire oluyor mu? Olmuyor arkadaşlar. Birçok uygulamayı kurduk, yükledik, denedik, App Gallery'den yükledik, APK Pure'dan yükledik, farklı kaynaklardan yükledik. Herhangi bir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Ama söylediğim gibi çok üst düzey beklentiye girmemek şartıyla eğer üst düzey çözünürlük olsun, şu olsun, bu olsun derseniz elbette bu ürünün performansı sizin için yeterli olmayacaktır. Aslında... Performans tarafında söylediğim uyarıyı aslında oyun tarafında da yapabilirim. Mesela PUBG Mobile yükledik biz buna. Evet oynayabiliyor mu? Oynayabiliyor ama yüksek çözünürlükte değil arkadaşlar. Düşük ya da ortaya yakın çözünürlükte veya ayarlarda oynayabiliyorsunuz. Onun dışında böyle yüksek çözünürlükte oynayayım her şeyi açayım sonuna kadar dediğiniz zaman elbette bu ürün sizin ihtiyacınızı görmeyecektir. Ama genel olarak baktığımızda birçok oyunu oynatabilecek bir performans sunuyor bize. Ama genel olarak baktığımızda birçok oyunu... Ortalama da olsa bir performans ve grafik ayarlarında oynatabilecek bir performans sunuyor bize Huawei MatePad T8. Gelelim kamera tarafına. Biliyorsun MatePad Pro'da kamerayı çok beğenmiştim ben. Onu da ben incelemiştim hatta YouTube kanalımız için. Ama buradaki kameralar hani iş görsün, günü kurtarsın şeklinde yapılmış kameralar çok başarılı değil arkadaşlar. Hani günü kurtarıyor, işinizi görüyor. Hem ön hem arka kamera. O şekilde tasarlanmış. Yani büyük beklentiye girerim, düşük ışık şartlarında da muhteşem fotoğraflar çeksin falan gibi beklentiniz varsa o beklentinizi karşılayamıyor. Ben bir iki tane konuşurken bir iki örnek koyacağım ekrana. Siz de oralara bakarak üç aşağı beş yukarı bir fikir edinirsiniz ama söylediğim gibi kameranın üst performans sunmak gibi bir olayı yok. Sizin de böyle bir beklentiye girmemeniz gerekiyor. Gidelim Huawei MatePad T8'in pil performansına. Teknik özelliklerde söyledik 5100 mAh'lık bir pilimiz vardı. Bu pille biz PCMark pil testi yaptık. Her zaman yaptığımız gibi zaten biliyorsunuz standartımız oldu artık. Bu hem sektörde hem bizim açımızdan. PCMark testinde bu ürün bizlere 11 saat 25 dakikalık bir pil ömrü sundu. Bu da şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bir günü eğer ortalama bir kullanımdan bahsediyorum. Bir günü rahatlıkla geçirebileceğimiz anlamına geliyor. Bu tablet bilgisayarla elbette bu. Bu bir günü birkaç saatte de bitirebilirsiniz. Oyun oynar sürekli ya da sürekli film izlerseniz Netflix'te ya da YouTube'da elbette çok daha hızlı bitecektir. Ama ortalama bir günü rahatlıkla geçirebileceğinizi söyleyebiliriz. Bence bu tarz bir ürün için yeterli bir rakam olduğunu söyleyebilirim. Gelelim cihazın üzerinde bulunan hoparlörün ses kalitesine. Böyle bir ürün için yeterli bir ses kalitesi sunuyor. Ee, şimdi ben bir ses açacağım. Birazdan desibel değerlerini de göstereceğim ekranda. Siz de oradan da görebilirsiniz. Bence yeterli olduğunu söyleyebilirim. En azından bu tarz bir ürün için saptırmayarak Google tarafında yazılım odaklı problemler çıkararak Huawei'nin güçten düşmesini planlıyorlar. Lakin işler planlandığı gibi gitmiyor görünüyor. çünkü. Şöyle işte en başını mesela. açayım. Teknoloji Okudan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Tabii şöyle bir durum var arkadaşlar. Sadece üst kısımda yani... Şey, kamera tarafını doğru tuttuğunuzda kamera kendinize doğru ön kamerayı üst tarafta kalan bir ızgara olduğu için sesi ancak yukarıdan duyabiliyorsunuz. Kulaklık falan takarsanız tabii ki stereo duyacaksınız ama sadece burada bir hoparlör olduğu için üst kısımda ses ancak buradan geliyor. Bunu da söylemiş olayım. Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte Adobe tarafından geliştirilen ücretsiz bir kamera uygulaması olan Photoshop kameraya göz atıyoruz arkadaşlar. Gelelim Huawei MatePad T8'in fiyatına arkadaşlar. Biz bu incelemeyi yaptığımız Haziran ayının sonlarına doğru tablet bilgisayarın fiyatı yaklaşık olarak 1000 TL idi. Bu fiyata bu donanıma sahip ya da bu boyutta olup da biraz daha ucuz olan versiyonlar farklı markaların ürünleri var arkadaşlar. Yani 750-800 civarından başlıyor. 1000 liraya kadar çıkıyor en tepe noktada da bu ürün duruyor gördüğüm kadarıyla yani 8 iş tarafından bahsediyorum daha büyük inçlerde veya daha farklı özelliklerde tabii ki farklı fiyat skalaları var ama bu kategoride en yüksek fiyatı bu ürünün olduğunu söyleyebilirim ha, verilir mi verilmez mi? E, Huawei tabi bilinen bir marka. Belli bir kalitesi var. O 700 lira, 800 lira aldığınız markalar belki o kaliteyi sağlayamayabilme özelliğine beraberinde getiriyorlar. Güvenilir markalar olmayabiliyor. E, ama en azından hani basması rahat olan, kullanımı rahat olan bir cihaz alıyorsunuz. 200 lira fazla para verilir mi? Bu birazcık ne beklediğinize bağlı arkadaşlar. Eğer fiyat sizin için önemliyse tabii ki ucuz bir versiyonlara yönelebilirsiniz. Ama söylediğim gibi belli bir kaliteyi sunuyor Huawei bizlere. Evet Google'un olmaması bu açıdan baktığımızda birazcık sıkıntı ve özellikle Google servislerini kullananlar için Önemli bir sıkıntı arkadaşlar. Yine de fiyatın birazcık yüksek kaldığını söyleyebilirim. Belki böyle bir 100 liralık bir indirim olsa Huawei açısından daha rekabetçi bir noktada olur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bir incelemenin daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere Huawei MatePad T8'i anlatmaya çalıştım. Fiyatı birazcık yüksek kalsa da malzeme kalitesi ve arkasında Huawei gibi bir markanın olmasıyla beraber ben de... Olumlu bir izlenim bırakan bir tablet bilgisayar oldu. Elbette daha ucuza alabileceğiniz Google servisleri olan çözümler de var arkadaşlar. Eğer Google hizmetleri, Google servislerini kullanan uygulamalara ihtiyacınız varsa ve uygulamalar olmazsa da ben kullanamam diyorsanız mutlaka ve mutlaka farklı modellere yönelebilirsiniz. Ama Huawei'nin App Gallery ekosistemiyle de Birçok ihtiyacınızı fazlasıyla görebileceğini söylüyorum arkadaşlar. Eğer ürünle ilgili merak ettiğiniz şöyle bir özelliği var mı? Şunu yapabiliyor mu? Böyle bir fonksiyonu var mı gibi sorularınız varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Hepsini unutmayacağımız konusunda bizzat ben garanti veriyorum. Aynı zamanda YouTube kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Abone olmanız bizim için önemli. analitik rakamlarını kontrol ediyorum. Abone sayımız yani videoları izleyenlerin abone olup olmadığını görebiliyoruz biz. Abone Olmayıp da izleyenler sayısı giderek düşüyor ama hala çok çok yüksek 95-96 gibi bir oran var. Bu oranı arttıralım arkadaşlar. Bu konuda desteğinizi rica ediyorum. Destek olmaya devam ederseniz çok çok çok sevinirim arkadaşlar. Ve bizleri aynı zamanda yani teknoloji okuyu aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda takip edebilirsiniz. Çok sevinirim. Farklı bir videoda, farklı bir incelemede karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.